Bu videoda doğruların grafikleriyle ilgili birkaç problem çözmek istiyorum. Şimdi ilk problemimiz. Şimdi burada bir spor salonu yeni üyelerine bir anlaşma teklif ediyor. Müşteriler kayıt için 200 lira ödüyorlar. Bu kayıt için olan para. Ve aylık 39 lira karşılığında üye oluyorlar salona. Bu üyelik anlaşması yıl sonunda üyeye ne kadara, kaça mal olur? Sorumuz bu. Hadi o zaman toplamda ne kadar ödeyeceğimizle ilgili bir denklem çıkaralım. P, toplamda üyelik için ödeyeceğimiz ücret olsun. Spor salonunu kaç ay kullanacak olursak olalım, kayıt için zaten 200 lira ödemek zorundayız. 200 lira yazacağım ilk. Bu arada her şey lira cinsinden olacak. Daha sonra orada olduğumuz her ay için 39 lira ödemek zorundayız. Yani orada bulunduğumuz ay sayısı ile 39 lirayı çarpacağız. Fark edeceksiniz ki eğer orada bir ay geçirirsek, bir ay çarpı 39 lira ödemek zorundayız. Zaten 200 lira kayıt için verdik. Toplamda 239 lira tutacak. Eğer iki ay kalırsak, 200 lira kayıt artı 39 çarpı 2'den 78 eder. 278 lira ödeyeceğiz. 2 ay için. Şimdi bunu doğrusal denklemle birleştirip grafiğini çizelim. Hadi bunu grafiğe dökelim. Doğrunun grafiğinin y eşittir mx artı b formatında şeklinde olabileceğini hatırlayın. Bu grafik şekillerinden formatlarından bir tanesi. Denklemi de bu şekilde sokalım. 200 artı 39 m'yi yeniden düzenleyelim. Şöyle yazalım p eşittir 39m artı 200. Öyleyse bu denklemin i mi ve y keseni nedir? Kafanız karışabilir şimdi, diyebilirsiniz ki ama orada x ve y vardı, burada p ve m ne yapıyor, bunların işi ne, bunlar kim? Sadece bunun bağımsız, bunun ise bağımlı değişken olduğunu hatırlayın, buradaki bağımsız değişken. Yani kaç ay oraya gittiğiniz m, kaç ay oraya gittiğiniz bağımsız değişken. Ay sayısını siz seçeceksiniz ve ben de size üyeliğinizin ne kadar tutacağını söyleyeceğim. Yani aynı şey. Buradaki x gibi. Bu ise aynı y gibi. Bu şablona bakarak söyleyebiliriz ki bu y kesenimiz ya da düşey kesenimiz. Dikey kesen ya da y keseni istediğinizi kullanın. Ben y eksen demeyi tercih ediyorum ama burada teknik olarak y yerine p ekseni kullanılıyor. Buradaki 39 ise eğimimiz. Hadi bakalım grafiği çizelim. Sadece fikir versin diye elle çizim yapacağım. Grafiğimiz birinci bölgede olacak çünkü negatif aylarda spor salonuna gidemeyiz ya da spor salonu biz oraya gittiğimiz için bize para ödemeyecek değil mi? İlk başta 200 lira veriyoruz. Yani 0 ay için 200 lira. Güzel. Daha sonra da her ay ek olarak 39 lira vereceğiz. Demek ki eğimimiz 39. Burası birinci ay olsun. Burası aylar cinsinden yazılacak. Bu eksen ödediğimiz para ekseni, yani p ekseni. Bu p ekseni gibi, yani y kesenimiz. Şimdi bir ay sonra ne kadar ödeyeceğim? Pekala, eğimimiz 39. yani eğer bir ay ilerlersek, yukarıya 39 birim çıkacağız. 239 olacak, tam buralarda. Eğer bir ay daha gidersek, 278 olacak. Ekseni numaralandırmak için biraz garip sayılar ama genel olarak anladınız. Aylık ne kadar maliyeti olduğunu gösteren grafiğimiz bunun gibi bir şey olacak. Peki demişler ki, yılın sonunda üyelik ne kadara mal olur? Yılın sonu demek 12 ay demek. Yani 12'ye kadar çıkmamız lazım. Evet, buralarda bir yerde olacak. O zaman grafiğimiz de yukarılarda bir yerde olacak. Hesaplayarak kaç olduğunu bulabiliriz. Yılın sonu için m değerimiz 12 olacak. m 12'ye eşit olduğunda üyeliğimiz ne kadar tutar? Üyelik ücretimiz 200 artı 12 çarpı 39 olacak değil mi? Peki 12 çarpı 39 kaç eder? 2 çarpı 9 eşittir 18, 2 çarpı 3 eşittir 6, artı 1'den, burası 70, burası 78 etti, tamam, elde var 0. 1 çarpı 9 eşittir 9, 1 çarpı 3 eşittir 3, elimizde 8 artı 0, 0, 7 artı 9 eşittir 16, 6'yı yazdık, elde var 1, 1 artı 3 eşittir 4, yani 468 lira, yani üyelik 200 lira artı 39 çarpı 12, yani 468 lira. Bu da yıl sonunda 668 lira eder. Eğer grafikte 12'ye kadar giderseniz 668'i grafikte bir yerlere işaretlemeniz gerekecek. Bayağı da yukarılar olacak. Güzel. Hadi bunlardan bir tane daha yapalım. Evet, Murat ve Zeynep limonata tezgahı açtılar. Temmuz ayının ortasında buz gibi. Oh, şahane. Limonatanın bardağını 45 kuruştan satıyorlar. Zarar etmemeleri için 25 lira kazanmaları lazım toplamda. Peki, zarar etmemek için kaç bardak limonata satmaları gerekiyor? Sorumuz bu. Bunları Y ve X, X ve Y cinsinden yazalım. Y yaptıkları miktara eşit olsun. X de sattıkları bardak sayısı olsun. X'in fonksiyonu olarak Y kaçtır? Yani Y eşittir. Peki hala, sattıkları her bardak için 0.45 lira alacaklar. Değil mi? 45 kuruş. Yani 0.45 lira çarpı sattıkları bardak sayısı olacak. Zarar etmemek için 25 lira kazanmaları lazım. O zaman kaç bardak limonatı satmaları gerekmektedir? Y, 25 liraya eşit olmak zorunda. Peki, kaç bardak satmamız gerekiyor? Peki, şimdi sadece denklemi kurmamız lazım. 0.45 tane x, yani bu x satacağımız limonata sayısı, bardak sayısı, 0,45 çarpı x, 25'e eşit olmak zorunda. Pekala, iki tarafı da 0,45'e bölelim. Denklemin sol tarafında sadece böylece x kaldı. x eşittir 25 bölü 0,45. Peki kaç eder? Tam olarak 55,55 55 bardak satmaları lazım. Yani yuvarlarsak 56 bardak nokta55 bardak olmaz değil mi? 55.5 bardak diye bir şey yok. Yarım bardak satamayacağımızı düşünürsek bu imkansız. Demek ki cevabımız 56 olacakmış. Zarar etmemek için 56 bardak limonata satmaları lazım. Pekala, şimdi grafiğini çizelim. Bir kez daha birinci bölgedeyiz çünkü her şey pozitif. Her bardak 0.45. Bu bardak sayısı. Bu ne kadar sattıkları? Beşin katları olarak artırayım. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi, beş, evet. Aslında konuştuğumuz noktaya gelmek için daha büyük katsayılarla arttırmam lazım. Onun katları olarak arttırayım. On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, tamam. Onun katları olarak olunca e, oraya ulaşabiliriz, o noktaya ulaşabiliriz. Peki, bu da, burası da bardak sayısı. 0 bardak sattıklarına hiç para alamıyorlar. Bu onların y keseni. y eşittir 0. 10 bardak sattıklarına 4,5 lira kazanacaklar. Yani bu 4.50. Bu 9, e, aslında şu şekilde yapmama izin verin, sadece 9'un katlarını işaretleyeyim. Diyelim ki 9, 18, 27, 36. Tamam. 10 bardak sattıklarında 4.50, yani 4 lira 50 kuruş kazanacaklar. 10 çarpı 4.50 tam burada. 20 bardak da 9 lira alacaklar. Devam ettirebiliriz. 40 bardak da 18 lira kazanacaklar. Evet, eğimi gördünüz. 10 birim gittiğinizde 4.5 birim yukarı çıkıyorsunuz. Grafiğimiz bu şekilde görünecek. Düzgün bir doğru olmak zorunda. Zarar etmemeleri gereken noktayı görmek istiyorsanız, 25 liraya bakmamız lazım. Yani tam buralarda. Zarar etmeme noktaları 25 lira tam burada. Doğru, bu şekilde görünecek. Eğer bu nokta 25 liraysa, 56 bardak satmak zorundalar. 56 bardak limona sattılar mı, zarar etmeyecekler. İşte bu kadar.